Ve yine bir şifacı ruhla birlikteyiz. Kendisi sosyolog, aile danışmanı Yüksel Köksal. Hoş geldiniz efendim. Hoş Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Çok şükür. Teşekkürler muazzamım ben de. Evet, Titreşimi yüksek kelimelerle cevap vermeye özen gösteriyorum. <gülüyor> ee, yüksel Köksal kimdir? Ee, bize biraz bahseder misiniz? Evet. Neler yapar kendisi? Ee, yüksel Köksal öncelikle bir anne. Maşallah. Evet iki tane erkek çocuğu annesiyim. Maşallah. Artık çocuk da diyemiyoruz koca adam <gülüyor> koca oldular Adamı hatta oldular, üniversiteyi bitirdi bir tanesi. Evet. Evet. Evet. Ee, onun haricinde sosyoloğum, aile danışmanıyım, Şahane. kişisel gelişim profesyoneliyim. Ee, çok daha temay evet, var, var biliyorum. Çok var ama ee, artık bilinçaltı dersen... terapistiyim aynı zamanda. Evet. En çok sevdiğim alanda bu ailelerle, öğrencilerle, çocuklarla. Yani. bireysel anlamda çalışmayı, grup terapileri yapmayı, çocuk oyun Şifalan, koçluğu evet, o, evet, şifalandırmayı ee, böyle ee, son ve en çok güvendiğiniz teknik nedir? son günlerde özellikle üstünde durduğunuz e, bilinçaltı sanıyorum biraz fakat evet, ettik bilinçaltıyla ile özellikle çalışıyorum zaten hipnoz terapistiyim aynı zamanda Hı -hı. NLP Master Trainer'ım e, şöyle hani e,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 süreç size bilişsel, kendi bilişsel sürecinizde ne kullanmanız gerektiğini veriyor. Zaten o anahtarı veriyor, veriyor değil Aynen mi? Öyle. Evet. Aynen öyle. Ee, evet. Önümde de bir kitabınız var. Buradan evet. bahsetmek isterim özellikle. Hı hı. E, demişsiniz ki kendinizin ve çocuğunuzun yaşam koçu olmak ister evet. misiniz? Ana baba farkında evet. Evet. bittim buraya hı hı. Yüksel Hanımcığım. E, çünkü herkes genelde daha ki şöyle hı hı. olsun çocuğum. Hı hı. Çocuğum bunu yapsın. Hı hı. Çocuğum şunu yapsın. Ve bu teokrasi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 Tamam şöyleymiş böyleymiş ama sabah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 Bu görünce ikna etmek ve anneye bunu hissettirmek temel evet. Çünkü başka bir şey yok. Yani Rabbin enerjisi sevgi. Çok başka doğru. bir şey yok. Çok doğru. Sevgiden Ama biz yaratıldık, bunu Sevgiyle muhatap olduk. Sevgi enerjisinin evet. dışında çok evet. başka şeylere dönüştürüyoruz. Evet. O zaman hastayız işte hepimiz. O zaman hastalık Hep. başlıyor. Hep herkes evet. birer şifacıyken evet. herkes birer böyle evet. hastalıklayan, e, hastalık virüs Aynen. yayan, bir robota dönüşüyoruz Aynen. sadece. Aynen.